Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Son günlerin gündem konusu, Türk Hava Kuvvetleri Su-25 alıyor mu sorusu. Bazı e, Twitter kaynaklarında ilk defa bu iddia ortaya atıldı ve arkasından da Türk Hava Kuvvetleri bu uçağı alır mı, nerede kullanabilir, ne amaçlanıyor gibi sorular arka arkaya gelmeye başladı. Bugünkü videomuzda önce Su-25 konusunu birlikte inceleyeceğiz. Arkasından da G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Biden'la daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ve İtalyan Başbakanı ile bir araya geldi. Ana konu savunma sanayiydi. Amerika ile F-16 pazarlığı yapıldı. İtalya ve Fransa ile de Samp-T füzesi. Şimdi gelin isterseniz Su25 ile konumuza, videomuza başlayalım. Geçtiğimiz günlerde bazı Twitter hesaplarından Türkiye'nin e, Gürcistan'dan su 25 alacağı, bu konuda ortak bir üretim yapılacağı konusunda bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların ana dayanağını da birkaç gün evvel Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil'in Tiflis'e yaptığı ziyaret oluşturuyordu. Tiflis'te Su zamanının Su Su 25 fabrikası halen Gürcistan'ın elinde. Bu fabrika ayakta duruyor. Farklı da tasarımları var. Bu fabrikayı Temel Bey dolaşmıştı ve arkasından da Türkiye'nin su 25 alacağı iddiaları yoğun olarak konuşulmaya başlandı. Öncelikli olarak ben 2017 yılının Eylül ayında Tiflis'e yaptığım ziyarette bu fabrikayı gezme şansına ulaşmıştım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde dönemin yönetimi, Riskleri farklı farklı coğrafyalara dağıtmak hem istihdam oluşturmak hem de stratejik açıdan buraları hedef haline getirmemek için ilginç bir yönetim politikası gerçekleştiriyordu. Örneğin Antonov uçaklarında motorlar farklı yerlerde geliyordu bazı motorlar Ukrayna'da yapılıyordu ama ana imalat hattı örneğin Kiev'deydi. Dağılma süreciyle birlikte birçok uçak fabrikası farklı farklı bağımsız devletler topluluğu üyeleri olan ülkelerde kaldı. İşte bunlardan biri de Sukoyu Su-25 imalat hattının Gürcistan'da Tiflis'te olması gibiydi. Gürcistan ve Rusya gerçekten ilişkileri son yıllarda oldukça sıkıntılı geçiyor. Hatta 2008 yılında Rusya'nın Gürcistan'a yaptığı operasyonda bu fabrikanın da vurulduğunu ben notlarımız arasına eklemek istiyorum. Şimdi öncelikle Su-25'e bakarsak 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çok sayıda tankı ve kara operasyonunu kesmek için havadan onları vuracak A-10 olarak adlandırılan bir uçak konsepti geliştirdi. Bu uçak çok sayıda mühimmatı taşıyabiliyordu. Ses hızının altında uçuyordu, çok alçaktan uçuyordu ve öldürücü 30 milimetrelik Gatling topuyla çok etkili bir silah haline gelmişti. 1970'lerde Sovyetler Birliği'nin cevabı Su-25 tasarımı oldu. İlk uçuşun arkasından 1978 yılında Tiflis'teki uçak fabrikasında Su-25'lerin üretimi başladı ve bu uçak tek kişilik, çift motorlu, ses hızının altında uçabilen, her türlü pistte inip kalkabilen ki toprak pistten de operasyon yapabilen bir uçak haline getirilmişti. Bu uçağın en önemli silahlarından biri de 30 milimetrelik GSH-30-2 makinalı topuydu. Ayrıca 6400 kilogramda bomba taşıyabilmekteydi. Su-25'ler uzun yıllar imalat hattında kaldılar. 500'e yakın uçak üretildi ve 20'den fazla Dünya Hava Kuvvetleri'nde bunlar halen uçuyorlar en büyük kullanıcısı da Rus Hava Kuvvetleri ki 200'e yakın SU-25 Rus Hava Kuvvetleri envanterinde. Birçok savaşta SU-25'ler görev yaptı. En son Suriye'deki operasyonda da Ruslar SU-25'leri kullanıyorlar. Bir başka önemli kullanıcı ise Azerbaycan Hava Kuvvetleri. Azerbaycan en son ikinci Dağlık Karabağ'da SU-25'leri hava-yer görevlerinde yani yer hedeflerine karşı çok etkili olarak kullandılar. Zaman zaman bu uçaklarda ülkemize geliyorlar. Konya'da yapılan Anadolu Kaltalı tatbikatında da Azerbaycan hava yer kabiliyetlerini bu uçaklarla göstermiş oluyor. Şimdi neden böyle bir adım atıl diye gelelim. Öncelikli olarak Su-25 Türk Hava Kuvvetleri'nde uçar mı? Her uçak Türk Hava Kuvvetleri'nde uçar ama önemli olan bunun bakımıyla, pilotaj eğitimiyle, altyapısıyla size ne artı değeri? Kaça getireceğidir. Bu açıdan tamamen batı standartları hatta batı da demeyelim tamamen Amerikan standartlarına sahip Türk Hava Kuvvetleri'nde Doğu Bloğu uçağının uçması bunlarla ilgili yapılacak bakım maliyet yatırımları, pilotaj eğitimi bu uçak için gerekli olan altyapıyı koyduğumuz zaman ilk etapta çok büyük bir fatura çıkar. Bu açıdan bu uçağı tabii ki Türk Hava Kuvvetleri yetenekler itibariyle uçurur. Ama maliyeti yüksektir. O yüzden Türk Hava Kuvvetleri'nde Su-25'in uçması çok mantıklı bir adım olmaz. Ama Türkiye ne yapabilir? Örneğin Azerbaycan'ın bir talebi vardır. Buradan alınacak gövdeler Türkiye'ye getirir. Örneğin Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde Aselsa'nın belki geliştirdiği avionik sistemler takılır. Veya Roketsa'nın geliştirdiği örneğin kanatlı güdüm kiti bu uçağa takılır. Ve Azerbaycan için... Özel bir Su-25 bunu Türkiye yap yapabilecek kapasitededir. Biraz önce de belirttiğim gibi 2017 yılının Eylül'ün Gürcistan ziyaretim sırasında Tiflis'te bu fabrikayı gezme şansına sahip oldum. O yıllarda e, enteresan bir şekilde fabrika ana havalimanının yani Tiflis havalimanının çok yakınında bir bölgedeydi. Hatta biraz önce de anlattım size 2008 yılında. Rusya'nın Gürcistan operasyonu sırasında bu fabrikada vurulmuştu. Ama birçok fabrikanın parçaları, örneğin Su-25 üretmek için farklı farklı noktalardan gelip burada ana imalat hattı kurulmuştu. Şu anda da Gürcülerin elinde yaklaşık 50 uçaklık gövde var. Ve hatta bunları işte modernizasyon için zamanında İsrail ile Elbit şirketiyle de bir anlaşma yapılmıştı. Bu geliştirilecek modele de ki kokpiti glas kokpit yani o kadranlı göstergeler yerini e, normal dijital ekranlara bırakıyor. Uçağa birçok batı yapısı avonelik ekleniyordu. Hatta 2017'de biz konuştuğumuz zaman motorunun General Electric üzerinden bile alınabileceği böyle bir opsiyonun da yer aldığı Gürcü yetkililer tarafından bizlere bildirilmişti. Fakat bu uçakla ilgili Gürcistan şu ana kadar resmi bir e, satış anlaşması yapmış. Bu projeyi tamamen hayata geçirilmiş değil. Son zamanda da bu uçağın tekrar ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Hatta geçtiğimiz Nisan ayında da bu uçağın ikinci prototipini ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu bilgiler de Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna paylaşılmış durumda. Biraz önce de dediğim gibi Su-25 basit, etkili bir platform ama ağırlıklı olarak altyapısı Rus sistemlerine hazır olan ülkeler için bir alternatif olabilir. Gürcistan bunu pazarlamaya çalışıyor. Bazı anlamda Gürcistan'ın ekonomik gücü bunu geliştirilecek, yatırım yapacak güce sahip olmayabilir. Türkiye bu konuda yardımcı olabilir veya hazır bir müşteriye bir uçak hazırlanacaktır. Bunlara Türkiye yardımcı olabilir ama şu anki yapı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri'nin böyle bir uçak alması çok da mantıklı değil. En kötü ihtimalle bir hesap yaptığınız zaman da yüksek maliyeti ortaya çıkacaktır. Gelelim... G20 zirvesindeki savunma sanayi konularına. Biliyorsunuz Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri F-35 programından 2019'da çıkarttı. Fakat bu adım iç yapı içerisinde F-35 açısından hukuksuz bir adım olduğu için burada Amerika farklı bir yönteme doğru gitti. F-35 ortaklığı yeniden oluşturuldu. Türkiye 3. dereceden ortaktı ve Türkiye'nin yerine de İsrail geldi. Bu ortaklık yapısı tekrar üye ülkelerin anlaşmayı imzalamasıyla birlikte yeni bir yapı haline getirildi ve 23 Eylül 2021 tarihinde Türkiye açısından f 35 ortaklığı kapanmış oldu. Fakat tabii Türkiye'nin ödediği 1.4 milyar dolarlık bir para var. Bu para nasıl alınacak? Türkiye'de diyor ki milli muharip uçak gündeme gelinceye kadar, devreye girinceye kadar arada bir boşluk yani hava kuvvetlerindeki işte F-16'ların modernize edilerek ömrünün uzatılması. Ek F-16 alımı gibi bir ihtiyaç var. Biz buna boşluk doldurucu bir ihtiyaç olarak adlandırıyoruz bunu. En azından 1.4 milyar doların bir kısmı bu projeye aktarılsın ve Türkiye buradan hem ihtiyacını kısa vadede görsün hem de F-35 konusunda bir mahsuplaşma sağlansın diye. Fakat tabi bu konuyla ilgili Amerikan Kongresi'nden geçmesi gereken kararlar var. Bu konuyla da ilgili Türkiye. Amerikan Başkanı Biden'dan konuyu takip etmesi ve arkasında durmasını istiyor. Bu gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Bu konuyla ilgili çok video yaptım. Siz de artık sıkılıyorsunuz bu videoları seyretmekten. Yine aynı şeyleri söylüyorsun diye bana sistemde bulunuyorsunuz. Ama gelişmeler bunlar ben sonuçta size hayal satmıyorum. Kafamdan uydurduğum şeyleri anlatmıyorum. Bakalım bu kongreden buraya onay çıkacak mı gidecek mi? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'dan destek istedi. Şimdi tabii Türkiye bunu söylerken de F-16 verilmemesi sonrasında ben de ihtiyacımı farklı farklı ülkelerin uçaklarıyla giderebilirim. Örneğin Rusya'ya gidip Su-35 veya Su-57 isteyebilirim bilgisini Amerika ile paylaştı. Bu da tabii çok önemli bir adım. Sonuçta Türkiye bir NATO ülkesi. Daha batı tarafında Rusya'ya gidip uçak aldığımızda İlişkiler nereye gidecek? Bu da ayrı bir konu ama artık hani kartlar yavaş yavaş son ele doğru geliniyor ve herkes son kartını oynuyor ve Türkiye'nin de bu söylediği konu gerçekten çok Amerika tarafından dikkate alınması gereken bir konu. Ama tabii kongreye baktığımız zaman muhtemel iki parti var Amerika'da. Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilerin ve demokratların ortak olarak karar verdiği tek konu muhtemel Türkiye karşıtlığı. İşte Yunan lobisinden İsrail lobisine, Hint lobisi bile girmiş devreye. İşte Kürtlerin getirdiği işte lobi şunlar onlar hepsi birlik oluyorlar. iki partide ve Türkiye'ye bu kararı aldırmayacağız diyorlar. Bakalım ne olacak ben de açıkçası merakla bekliyorum. G20 zirvesinde bir başka ilginç konu ise Samp-T olarak adlandırılan hava savunma füzesi konusundaki konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrar gündeme gelmesi oldu. Türkiye 2017 yılında biliyorsunuz bir hava savunma füze ihalesi sonrasında ihale iptal edildi. O ilk ihaleyi Çin teklifi kazanmıştı. İhale iptal oldu. İkinci sırada da Eurosam tarafından geliştirilen, Eurosam'da bir tarafı Fransız bir tarafı İtalyan, Samte teklifi vardı Türkiye'ye. O ikinci sırada kalmıştı. Yeni bir ihale açıldı ve dendi ki bu ihale sonrasında da S-400 Türkiye tarafından seçildi dendi. E, bu anlaşma Rusya'yla yapılırken aynı dönemde 2017'de Fransa ve İtalya'yla da Samp-T anlaşması yapıldı. Hatta roket ve san projeye ortak olarak teknoloji aktarımıyla birlikte ortak bir çalışma yapılması söz konusuydu. Fakat malum Sur Suriye'deki karışıklık, işte başlayan Barış Pınarı e, gibi operasyonlarla Türkiye Suriye topraklarına girmek zorunda kalınca Fransa, bu Eurosam üzerindeki proje, giden projeyi durdurdu. Ve 2018'den itibaren de bu Eurosam'la ilgili pek fazla gelişme olmadı. Türkiye bu dönem içerisinde 2019'da Rusya'ya verdiği S-400 siparişlerini teslim aldı. Ve tabii ki kriz başka bir boyuta gitti. Türkiye Aster 30 üzerinden görüşmelerini yapıyordu. Bu da gerçekten uzun menzilli iyi bir füze. Bakalım bu hayata geçirilebilecek mi? Yeniden ortaya konulabilecek mi? Çünkü sonuçta bu projeler milyar milyar dolarlık projeler bir anda öyle işte ambargoları falan bazen deliyorsunuz bazen de delemiyorsunuz. Mesela İtalya çok sıcak bakıyor Türkiye'nin bu yaklaşımına. Fransa kapıyı kitlemiş durumda buraya doğru açabilecek mi? Ben de açıkçası merak ediyorum. G20 ile ilgili dediğim gibi liderlerin görüşmelerinden enteresan sonuçlar çıkar mı çıkmaz mı? Bunlar sadece birbirlerine temenniler mi iletiliyor? Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Tabi Amerikalıların da başka ajandaları var. Kuşkusuz Fransa'nın da başka ajandası var. İtalyan'ın da başka ajandası var. Ne kadar bunlar bizim isteklerimizle kesişiyor? Bunlar gerçekten soru işareti. Sonuçta Avrupa özellikle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarını yakından takip ediyor. Niye? Amaç Rusya'ya tek kaynaktan bağlı kalmamak ve bir alternatif oluşturmak. E bu doğal Akdeniz dediğiniz zaman da Türkiye'nin çıkarları kesişiyor. Gerçekten bu bölgede enteresan gelişmeler önümüzdeki yıllarda olacak gibi duruyor. Bakalım neler olacak. Bu bütün dünyayı ilgilendirecek. İşte NATO'nun geleceğinden Avrupa Birliği'ne, Rusya, Çin, Ortadoğu gibi birçok konuda farklı farklı bir yaklaşım getireceğine inanıyorum. Bugünkü videomuzda biraz su 25 biraz F-16, biraz eee Eurosam üzerinden Samte füze projelerine bakmaya çalıştık. Gündemi değerlendirmeye çalıştım. Gündem o kadar yoğun ki videolarımız hep gündem üzerine gitmek zorunda kalıyor. Umarım önümüzdeki günlerde farklı konularla karşınıza gelme şansı sahip olurum. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı mutlu günler dilerken lütfen bizleri sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Beğen tuşuna basın. Yorum yapın. Ve bildirimlerinizi açarsanız yeni video yüklendiği zaman size ulaşacaktır. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tovgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.